Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Yeni bir bilgisayar incelemesiyle karşınızdayız. Bu seferki konuğumuz Huawei MateBook 13 2020. Buradaki 2020 tabii ki sizin de anlayacağınız üzere bilgisayarımızın 2020 model olduğunu bizlere gösteriyor. Bilgisayarımızın ilk olarak tasarımıyla başlayalım arkadaşlar incelememize. Dışarıdan baktığımızda böyle bir sanki Macbook havası var bilgisayarda ki bu gayet normal. Çünkü aslında Huawei bu bilgisayarı... Macbook'a rakip olması için üretti diyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz Macbook böyle genel anlamda iş bilgisayarı olarak nam yapmıştı. Huawei dedi ki ben buraya niye girmiyorum dedi ve girdi. Gayet de güzel oldu. Böylece biraz daha o piyasaya da rekabet hakim oldu diyebiliriz. Gerçekten bilgisayarın o şöyle bir baktığınız zaman gayet ince duruyor. Ve kasası da gayet sağlam arkadaşlar. Yani böyle hani o plastik laptoplar olur ya onlardan değil. Bunu size baştan belirtelim. Gayet sağlam olduğunu böyle bir bakışta anlıyorsunuz. Kalınlığı derseniz çok fazla öyle aman aman bir incelik söz konusu değil. Lakin günü kurtarıyor mu? Evet kurtarıyor. 1.3 kilogram ağırlığında bu bilgisayar. Ve tasarım olarak, görünüş olarak gerçekten hoş bir yapıya sahip. Eğer iş için kullanacaksanız gerçekten uygun modeller arasında yer alıyor. Lakin biz şimdi ne yapacağız? Bu bilgisayarda. Öncelikli birkaç tane oyun çalıştıracağız daha doğrusu bir tane oyun çalıştıracağız çünkü bu sonuçta oyun odaklı bir bilgisayar değil. Lakin GeForce'un Nvidia MX250 ekran kartı bulunuyor. Ee, bakalım bu ekran kartı ne derece performans veriyor ona bir bakacağız. Sonrasında ise bilgisayarımızın ne kadar ısınıp ısınmadığını göreceğiz. Biz buna performans testleri de yaptık. Onlarda sizinle bazı paylaşmalar yapacağız. Ve en önemlisi Microsoft Office uygulamalarında kaç saatlik pil ömrü sunuyor. Bunun da testini yaptık onu da sizinle paylaşacağız. Ve ardından bilgisayarımıza verilen etiketi, fiyat etiketini sizlere söyleyeceğiz. Gerçi biliyorsunuzdur zaten onu hemen söyleyelim hatta. 7500 lira gibi bir etikete sahip bu bilgisayar o fiyata değip değmediğini sizlerle tartışacağız. Ve günün sonunda bu bilgisayarın nasıl olduğuna karar verecek olan kimler? Tabii ki sizlersiniz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan bilgisayarın biraz teknik özelliklerine değinelim. Ardından da bir oyun indiriyiz biz buna. Hevray'nin hangi ayarlarda nasıl çalıştığına bir göz atalım. Bilgisayarımızı ne derece zorlayacak, ne derece ısındıracak onu gözlemleyelim. Ve ardından da fanlarımızın çıkardığı sesi ölçelim malum. Fan sesi dışarıda bir kafede çalıştığınız zaman etrafınızdakileri rahatsız edebilir arkadaşlar. Elbette şimdi şöyle bir şey de var. Ofis uygulamalarında kalkıp da bu bilgisayar muhtemelen fan açmaz. Lakin canınız sıkılır. Oyun oynamak isteyebilirsiniz. Oyun oynamak istediğinizde ne kadar ısınacak... Ne kadar fan sesi çıkartacak bunları bilmek sizin de hakkınız diyoruz. Ve bilgisayarımızın teknik özelliklerine geçiyoruz. Evet bize gelen modelde Intel imzası taşıyan 10. nesil i5 işlemci bulunuyor. Bu işlemci 8 gblık RAM ile desteklenmiş. Dahili depolama alanına baktığımızda ise 512 GBlık bir SSD görüyoruz. Genel itibariyle bu sistemin kullanıcı beklentilerini karşıladığını söylemek mümkün. Ayrıca ekran kartı tarafında da MX250 bulunduğunu bir kez daha sizlere Hatırlatalım bilgisayarımızın 13 inçlik ekranı 2K'lık çözünürlüğe sahip. Bu çözünürlük oranının günlük işlerde olsun oyun oynarken olsun beklentileri fazlasıyla karşıladığını söyleyebiliriz. %88'lik bir ekran kasa oranı görüyoruz ve 3 bölü 2 en boy oranına sahip bu ekran. Ekran arkadaşlar şöyle bir şey var Bunu seyri gelmişken belirteyim. Bazı modellerinde dokunmatik ekran desteği de var. Lakin bize gelen modelde dokunmatik ekran desteği söz konusu değil. Bunu sizlerle dipnot olarak paylaşalım. Yani hepsinde dokunmatik ekran özelliği varmış gibi bir ihtimale kapılmayın. Dolayısıyla bize gelen modelde dokunmatik ekran özelliği bulunmuyor. Cihazımızda arkadaşlar 41.7 wattlık bir pil bir yer alıyor. Bu pili 65 wattlık Type-C ile şarj etmemiz mümkün. Yani hızlı şarj adaptörü geliyor. Zaten kutu içerisinde cihazımızı şarja takıp anında şarj edebiliyoruz. Bu gerçekten güzel bir özellik diyebiliriz. Pil açısından. Bu arada girişlere ben değinmek istiyorum. Aslında değinecek çok fazla bir giriş yok. Huawei bu modelinde iki farklı Type-C girişine yer vermiş. Yani bir tane sağda bir tane de solda Type-C girişi bulunuyor. Ve bunların yanı sıra 3.5 binlik kuatlık girişine de yer vermiş. Zaten ben bunu bir Macbook modeliyle de karşılaştıracağım arkadaşlar. Biliyorsunuz onda da Type-C girişleri hakim. Ayrıyeten Macbook modellerinin haricinde biliyorsunuz Macbook'un böyle farklı versiyonları da vardı. Ryzen işlemcili olanlar ve bundan çok daha ucuz fiyatı. Onunla da karşılaştıracağız ve Aradaki fiyat farkına değer mi değmez mi bunun bilgisini de sizlerle paylaşacağız. Dolayısıyla eğer kafanızda bilgisayar almak varsa şu aralar acele etmeyin. Zaten fiyatları uçacağı kadar uçtu. Bunun da üstüne çıkacağını ben çok düşünmüyorum şu aralar. Teknik özelliklerine değindikten sonra dilerseniz biraz da arkadaşlar testlerimize geçelim. Şimdi ilk olarak oyunumuzu oynayalım. Bakalım oyunda bize kaç FPS verecek bunu beraber gözlememiş olalım. Evet arkadaşlar şu anda oyuna girdik. Heavy Rain oynuyoruz. Yağmur efektleri gayet güzel gözüküyor ve oyunda kasma donma da söz konusu değil. 24-25 FPS arası alıyoruz. Şimdi ben size grafik ayarlarını göstereceğim. Grafik ayarlarının hangi seviyede olduğuna beraber bakacağız. Şöyle SC yapalım. Grafikse baktığımızda arkadaşlar 2K çözünürlük ve medium ayarlarda oynuyoruz. Limit FPS 60 demiş ama zaten o ayarlara çıkamayız gibime geliyor. Şöyle biraz daha gezinelim. Gördüğünüz üzere 30 FPS'in altında değerler. Ve dolayısıyla çok böyle muazzam bir oyun performansı olduğunu söylemek güç. Remin tüketimi de 5.4 GB civarlarında. Elbette bu bir oyun bilgisayarı değil sonuçta. Şimdi bunun sıcaklığına bakacağız. Bakalım ne kadarlık bir sıcaklığa sahip. Bilgisayarımız bunu da beraber görmüş olacağız. Şimdi ben elime termometreyi alıp oyun esnasında bilgisayarın ne kadar ısındığını ölçeceğim. Bunu da sizlerle paylaşacağız şimdi. Evet arkadaşlar en önce bir elimizin temas ettiği noktalara bakalım. Şu mouse kısmı 31 santigrat derece gösteriyor. WASD yani oyunu oynadığımız kısımda 34 dereceleri görüyoruz. Fakat şurada biliyorsunuz fan olayları. Buralarda ise 35, 38,5 39,8 yani 40 derecelere varan bir sıcaklık söz konusu. Bir de bilgisayarın arka kısmını ölçmek istiyorum. Evet buralarda da yine 39 dereceleri görüyoruz. Bu 42 derecelerde var. Bu arada şunu belirtelim. Biz bunda yani oyunu 10-15 dakikadır oynuyoruz. Biraz ısınsın dedik. Şimdi dilerseniz fan sesini de ölçelim. Bakalım ne kadarlık bir fan sesi geliyor. Şimdi ben susacağım. Ve fan sesini burada duyacaksınız. Evet şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Rahatsız edici bir fan sesi yok şu anda bilgisayarda. Yani bir sinek vızıldaması gibi arka planda bir ses duyuyorsunuz ama öyle aşırı rahatsız edici bir ses söz konusu değil. Bakın gördüğünüz gibi. Yani 30 desber civarlarında gayet fan sesi bana kalırsa e, sessiz çalışıyor diyebiliriz. Şimdi bir de bilgisayarımıza YouTube üzerinde videolar açalım ve bu videolardaki ses performansına bakalım. Evet arkadaşlar şimdi YouTube'da bir video açtık ve bu videonun ses performansını sizlerle paylaşacağız. Ben susuyorum ve video oynuyor. Bunların incelemesi de girdi hatta sistemimize. Bu Bu videoda arkadaşlar ben 2 haftalık P40 deneyimimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere P40 modelinde de Google servisleri bulunmuyor. Google servisleri deyince aslında aklımıza ilk gelen şey Google Play. Fakat bunun altında pek çok serviste bulunuyor. Nedir? Örneğin Google haritalar. Google haritaları ben kullanmıyorum diyebilirsiniz. Lakin Google haritalar sizin kullandığınız uygulamada kullanılıyorsa siz de otomatikman bu uygulamadan yararlanıyor oluyorsunuz. Dolayısıyla Google servisi... Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ortalama olarak böyle bir 50'lerde 50-60 arasında gidip geldi e, desibel. Dolayısıyla ses performansının yeterli olduğunu söylemek mümkün. Sonuçta bunda bangır bangır müzik dinlemeyeceksiniz. Yani bu ona uygun bir bilgisayar değil. Dilerseniz şimdi bu bilgisayarın performans puanlarını sizlerle paylaşalım. Evet arkadaşlar bu bilgisayarda biz PCMark10 testini yaptık. Performans tarafında bilgisayarımız 3967 puan aldı. Emsallerine göre başarılı sayılabilecek bir puan. Ofis testinde ise batarya kısmında 6 saat 51 dakikalık bir performansa sahip bu cihaz. Yani ofis uygulamalarını açtığınız zaman Word olsun, Excel olsun, PowerPoint olsun ve benzeri uygulamalarda size 6 saat 51 dakikalık bir çalışma performansı sunuyor. Dolayısıyla bu süre muhtemelen oyun tarafında ve video izleme tarafında daha da düşecektir. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşmış olalım. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte MacBook 13 2020 modelini inceledik. Bilgisayarımıza çeşitli testler yaptık. Genel itibariyle baktığımızda bu bilgisayarla oyunda oynayabiliyorsunuz. Günümüzde popüler olan Fortnite gibi işte PUBG gibi Counter Strike Global Offensive gibi oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz. Tabii ayarları biraz düşürmeniz gerekebilir yer yer. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtmiş olalım. Tabii günün sonunda bu bir oyun bilgisayarı değil. Genel itibariyle iş için tasarlanmış bir bilgisayar olarak görünüyor. İşin güzel kısmı arkadaşlar kutunun içerisinden şu cihazla birlikte geliyor. Bunu Type C'den bilgisayarınıza bağladığınızda size bir tane USB HDMI girişi sağlıyor. Ayrıyetten burada Type C girişinde tekrardan size vermiş oluyor. Yani Type C girişinde kaybetmemiş oluyorsunuz. Ayrıyetten burada bir DVI girişi de mevcut. Yani bilgisayarınızı derseniz eski tip bir monitöre de bağlayabiliyorsunuz. Bunun yanında çıkması gerçekten çok özel bir durum biliyorsunuz. Apple bunları özel parayla satıyordu sonradan. Dolayısıyla Huawei'nin bunu kutu içerisinde vermesi de gerçekten güzel olmuş diyebiliriz. Genel itibariyle bakıldığında bilgisayar için isten 7500 lira aslında çok fazla değil. Ama daha düşük fiyat alternatifleri mevcut mu? Evet mevcut ki bizzat Huawei'nin kendi markalarında da mevcut. Ryzen işlemcili modelleri örneğin 5000 liralara falan satılıyor. Onlarla da karşılaştırmasını, kıyaslamasını yapacağız. Dolayısıyla... Eğer ille ben Intel işlemcili bir bilgisayar almak istiyorum diyorsanız 10. nesil Intel i5 bilgisayarımızda mevcut. MX250 ekran kartı bulunuyor ve oyun oynamanızı sağlıyor. Ağırlık olarak 1.3 kilogram gibi bir ağırlığa sahip. Kasa tasarımı son derece şık ve sağlam arkadaşlar. Dolayısıyla alınabilecek bir bilgisayar mı diye soracak olursanız bana evet alınabilecek bir bilgisayar. Lakin çok fazla alternatif mevcut bunu unutmamanız gerekiyor. Dediğim gibi Huawei'nin kendi markasında bile Ryzen tabanlı işlemciye sahip çok daha ucuz modeller var. İlle Intel işlemcisi olsun demiyorsanız onlara da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Hatta kısa süre önce sitemizde de incelemesi yer almıştı. Dilerseniz yukarıdan şimdi bir kart çıkartacağım. Oradan incelemesine ulaşabilirsiniz bu bilgisayarlarında. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.